Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler için, daha doğrusu oyun severler için çok güzel haberlerimiz var. Sonunda ekran kartı fiyatları düşmeye başladı. Biliyorsunuz uzun süredir madencilik ötürü falan ekran kartı fiyatları hali artmıştı. Fakat ne oldu? Gelen elektrik zamlarından sonra madenciler dedi ki, ya arkadaş bu kadar iş mi olur, böyle zam mı olur dediler ve ekran kartlarını bir, bir, bir, bir satışa çıkartmaya başladılar. Ekran kartlarının satışa çıkmasıyla beraber doğal olarak Fiyatlar da tekeri patlamış kamyon gibi düşmeye başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz ülkemize ethereum madenciliği yaygın olarak yapılıyor. Yani ekran kartı olan ya da az biraz böyle bütçesi olan herkes zamanında 3-5 ekran kartı alıp bu işe girdiler. Neden? Çünkü gayet karlıydı. Örneğin 8 tane ekran kartı aldığınız zaman ki 8 tane ekran kartını geçen yıl Mart ayında yani önümüzdeki ay mesela Mart ayı bir yıl öncesini hesaplarsak geçen yıl Şubat Mart gibi Böyle 8 tane RX 580 8 GB'lık kartı 40.000 liraya toplayabiliyordunuz arkadaşlar. Ve bu kartların genelde sıfıra yakın oluyordu. Biliyorsunuz o zaman da zaten sıfır kartlar yoktu piyasada. Böyle çıkma kartlar satıyorlardı. Çıkma kartlar ne? Adam mesela kasayı alıyor. Kasa halinde alıyor. Daha sonra bunu parçalayarak satıyordu bilgisayarcılara. Ve bilgisayarcılar da ekran kartını ayrı, RAM'ini ayrı, anakartını ayrı olarak satıyorlardı. Bu bağlamda... Temiz bir kartı böyle yani mining vesaire yapılmamış bir kartı 5000 lira civarına alabiliyordunuz. Peki sonra ne oldu? Sonra arkadaşlar herkes böyle birden çullanınca Ethereum'un kazım seviyeleri düştü. O ara ne oldu? Dolar yükselmeye başladı. Dolar yükselmeye başlayınca değerler düşse bile yani Ethereum kazançları düşse bile dolar yükseldiği için TL bazındaki kazanç düşmedi. Dolayısıyla herkes dedi ki ya Ethereum karlı iş ben koyduğum parayı 6-7 ay sonrasında geri alabiliyorum. Sonrasında ekran kartları da bana kalıyor. Dediler ki bu gayet haklı bir tespitti. Gerçekten o dönemde koyduğunuz parayı böyle 6-7 ay sonrasında geri alabiliyordunuz. Fakat sonrasında kazımızları çok düşmeye başladı. Özellikle bu eylül ekim gibi bayağı bir düşmüştü. Tekrar ne oldu? Dolar bir daha bir yükseldi arkadaşlar. Biliyorsunuz hatta bir ara 18 Türk lirasına vesaire vurdu dolar. O dönemde gelirler de önemli derecede artmıştı ta ki ne zamana kadar? Yıl başına kadar. Yıl başında elektrik faturalarına Müthiş bir zam geldi. Dediler ki 150 kilovatı aşmazsanız eğer %50 aşarsanız %125 oranında zamlı tarifi kullanacaksınız. Dolayısıyla Ethereum madencileri zaten bu değerleri kat ve kat aşıyordu. Onların faturaları %130 oranında %125 oranında zamlandı. Zamlanınca bir de bunun üstüne Ethereum kazım değerleri düşünce artık iş Biraz tat vermemeye başladı. Ha şunu söyleyelim. Hiç para kazandırmıyor mu? Evet para kazandırıyor hala. Fakat hani demin bahsettiğimiz 6 aylık döngü var ya. O şu anda arkadaşlar takribi olarak 14 aya kadar uzamış durumda. Yani Ethereum kazançları bugünkü seviyede kalsa dahi. Yani AMD'nin RX 588 GB'lık kartları üzerinde konuşuyorum. Verdiğiniz parayı almanız 14-16 ay arasında falan sürüyor şu anda. Dolayısıyla süre bu kadar uzayınca insanlar biraz daha böyle çekimsel kalmaya başladılar. Neden? Zaten Ethereum tarafında bir bilmece mevcut. Diyorlar ki işte Ethereum bir sonunda bitecek. Bir dahaki yılın başında bitecek. Yani bir bitme muhabbeti hep var. Biliyorsunuz zaten geçtiğimiz Ağustos ayında güncelleme 2.0 güncellemesi yayınlanmıştı. Ya o zaman da bitecekti ama hala devam ediyor bir şekilde. Tabii günün sonunda baktığın zaman kazım değerleri düştü mü düştü. Fakat gelen elektrik zamları kadar Hiçbir şey, madencileri etkilememişti arkadaşlar. Elektrik zamlarından sonra ekran kartı fiyatlarında da müthiş düşüşler olmaya başladı. Ekran kartı fiyatları ben şimdi RX 580 üzerinden konuşacağım. Neden? Çünkü e, ben RX 580 olarak takip ediyordum piyasayı. Hatta ben de bir madencilik deneyimi vesaire olmuştu. RX 580 almıştım o zaman onu tavsiye etmişlerdi. Hem fiyat olarak hem kazım değeri olarak iyiydi. 30 MH falan veriyordu ortalama olarak. E, fiyatı da benim aldığım dönemde arkadaşlar geçtiğimiz yıl Mart ayı gibi vesaire 5000 liralarda falandı. Bu kartların fiyatları arkadaşlar 10.000 liralara kadar çıkmıştı. Şimdi zaten size sarı site üzerinden göstereceğim fiyatları da. E, ben arkadaşlar aldığımda 5000 liraydı. Bir ara 10.000 liralara çıktı. Özellikle bu dolar 18 falan oldu ya o dönem uçtu kart fiyatları böyle. 10.000 yazanlar 12.000 yazanlar. Fakat dediğim gibi zamdan sonra gelin görün ki fiyatlar... İice geçtiğimiz yılın seviyesine gerilemiş durumda. Şu anda mesela bakıyorum bir PowerColor RX 588 GB'lik kart bakalım bir ilan tarihine 23 Ocak'ta ilan verilmiş. Yani yeni sayılır. Fiyat arkadaşlar 5500 lira. Bu kart 27 MH falan veriyordu yanılmıyorsam. Burada mesela 5500 e gigabit verilmiş ama bunun tarihi çok eski ilan tarihi. O yüzden bunu es geçebiliriz. Çünkü ilan tarihi eski olduğu için arkadaşlar fiyatı yanıltıcı olabilir. Muhtemelen kart satılmıştır zaten. Siz sorduğunuzda kart diye cevap bile vermeyecek olabilirler. Buna da geçelim. Bu da geçtiğimiz yıl verilmiş. Hatta biz şuradan sırala diyerek en yeni ilanları sıralayalım. Şöyle tarihe göre en yeni ilan diyelim. En yeni ilan olarak Sıraladığımız zaman arkadaşlar kartların fiyatları gördüğünüz gibi arkadaşlar en güncel ilanlarda bile 6200 liralara kadar düşmüş durumda. Demin gördüğünüz power color mesela daha ucuz tabii ki bunlara göre. Neden? Çünkü kazımızı biraz daha yüksek. Bak, mesela bakın burada bir tane power color var. Onun da yine fiyatı 5800 lira. Ama tabi biraz daha iyi bir şey alayım diyorsanız böyle Asus vesaire. Onların fiyatları 6000-6500 TL arası. Mesela e, madenciler bilirler, safirler genellikle Talep görüyor. Safirlerin fiyatı. İşte burada bir tane arkadaş koymuş 6200 liraya mesela ya. Alt kısımda yine bir tane daha Safir var. kasa esmini koyduğuna göre muhtemelen diyecek ki madencilik yapılmamış kart falan diye açıklama yazmıştır muhtemelen. Evet Manik için kullanılmadı yazmış. Bunları tahmin edebiliyoruz artık ilanlara bakmakta. Bunun ilan tarihi de arkadaşlar bugün 6900 liraya koymuş Yani... Bir ara 10.000 liralara çıkmıştı ya. Şimdi arkadaşlar 10-12.000 lira yazanlar gitmiş. Yarı fiyatına kadar kartlar düşmüş durumda. Bunun nedeni ne? Artık madencilik ister istemez Türkiye genelinde bitmeye başladı. Çünkü dediğimiz gibi arz talep biraz dengesizleşti. Yani adam şunu diyor ya bana aylık getirisi bunun atıyorum 5.000 lira. E bunun 4.000 lirasını ben faturalara çıktıktan sonra ben bu işi yapmam daha iyi. Çünkü arkadaşlar hani madencilikte böyle hiç uğraşmıyor değilsiniz. Atıyorum bir sistem kurdunuz, bir rük kurdunuz. O bir hata veriyor, uğraşıyorsunuz onunla. Ne bileyim bir riser bozuluyor, razer alıyorsunuz. Bazen kablolar yanıyor, kablo alıyorsunuz. Power'ınız patlıyor, patlıyor dediğim power yanıyor. Gidiyorsunuz, power alıyorsunuz. Ekran kartı bozulabiliyor ki bu büyük risk. O yüzden garantisiz kartlardan uzak durmanız çok önemli. Ekran kartı bozulduğu zaman nasıl bir masraf çıkaracağı belli değil. Dolayısıyla bu kadar risk alıyorsam ben en azından böyle yarı yarıya bir kazanç sağlaması lazım diye düşünebilirsiniz. O yüzden mining co'la şimdilik biraz geri plana atılmış durumda. Tabii bu dediğim gibi oyun severlerin işine yaradı. Neden? Ekran kartı fiyatları düşmüş durumda. Dediğimiz gibi geçtiğimiz sene bakın 5000 Türk lirası seviyelerindeydi. Şu an mesela PowerCard'ı 5800'e alabiliyorsunuz. Yani neredeyse aynı fiyatlara alabiliyorsunuz. Yani biraz daha kaliteli olsun diyorsanız 6000 liraya, 6200 liraya alabiliyorsunuz ki bakın geçtiğimiz sene 5000, şimdi 6000. Yani bir senede Fiyatı %20 artan başka bir şey yok bu ülkede. Her şeyin fiyatı %100, %150 falan arttı. Ama ekran kartına baktığınız zaman fiyat sadece %20 artmış. Dolayısıyla bu da yani makul karşılanabilecek bir durum. Evet bu videomuzda sizlere ekran kartı fiyatlarının düştüğünü müjdesini verdik. Önümüzdeki süreçte muhtemelen fiyatlar biraz daha düşecektir. Yalnız şunu söyleyebilirim sizlere. Eğer derlerse ki ya biz elektrik faturalarındaki zammın şu kadarını geri alıyoruz. Zamı ne bileyim %125'den işte %80'e, %70'e, %60'a çekiyoruz derlerse o zaman tekrardan bu madenciliğe olan ilgi artabilir. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Eğer şu aralar ekran kartı almak gibi bir düşünceniz varsa doğru zaman olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte açıklanacak olan kararlara göre fiyatlar biraz daha değişebilir. Fakat şu anda dolar yatay bir seyirde elektrik faturaları arttığı için millet ellerindeki kartı satmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir ekran kartı almak için